Ya ne olmuş burada? Ana Cee Cee koyacak bizim ya. Mekanın anası ne silecekler? <gülüyor> Mekanın anası ne <gülüyor> ya? Mekanın anası ne silecekler? <gülüyor> mallar da yanmış. Of, ne yapacağız biz ya? Celal <gülüyor> bizi bir güzel bizi silecek ya. Of, ne yapacağız? Bir güzel yatırıp yatırıp şimdi. Neyse. Aram şu Celal Bey'i. Nedeyi söyleyeyim. Alo Celal Bey Malları biri patlatmış Ne diyorsun Koyayım. koyim Sen Mal Malları kim patlatmış Dur hele dur Hasir Kesin bak düşündüğüm kişi değil mi Mahmut mu Evet efendim Düşündüğünüz kişi Mahmut Bey Mahmut Bey patlatmış Kodumu Mahmutu senin ben a koyayım dur dur dur diyor koyayım dursana a koyayım ya niye durmuyor senin ben ta gelmişini geçmiş <gülüyor> çocuğu a koyayım senin a çocuğu mekanı patlattım mı evlat evet amca mekanı patlattım. güzel ya bir şey soracağım. Bu nalar hayla nerede ya hala bahis mi topluyorlar? Ya amca Akbaba baba daha gelememiş ya bak baba ne bileyim Cık, gelememiş işte İşleri falan çıkmış ne işi çıktığını da bilmiyorum söylemedi bana. Siz nasıl ikisiniz ya? Neyse yarın geleceklermiş. Vallahi bu üçlü nerede ya bu üçlüleri çok özledim ben. Cık. Biri gelsin. Ne yapıyorsun la hırsız? Ne sinla? Onları izledim la Onların la demesini kavalarını izledim ya Allah Allah Yeter artık ya Çağır şunları gelsinler Tamam onu tamam dur çağırıyorum Bekle dur arayım şunları Alo Neredesiniz la Ya ne var la ne var la Şurada güzel bir bayit topluyor la Kafanın en heyecanlı yerinde aradım la. Tamam abi sinirlenme ya Kötü bir şey mi dedim Behzat abi Ne var ne istiyorsun amca sizi çağırıyor hayda tamam yarın geliriz biz Tam zaten yarın gelen akşam oldu tamam tamam şu son bahisleri toplayalım ee, biz gece falan geliriz gece 5'te tamam fark ettim o sabaha kadar sürüyor mu ya hem de nasıl sabaha kadar sürüyor var ya anasını hırladığını var ya kaç günür ben Böyle bir para kazanmışım var ya ben diyorum ki bu işlere devam mı etsem aslında bu güzel para var bu işte Neyse neyse ya zaten buradan it kopucu çok. Ben at, at babaya veririm. Arda ben işte bunları boş vakit olduğunda canım sıkıldığında giderim bunların yanında bunları dövüştürürüm. Zaten mekan benim. He tamam tamam. Özellikle seni laolun. At tarafı iki gün birbirinizi görmüyorlar. Ne abarttınız? Sanki üç bölümdür ben yokmuşum gibi davranıyorsunuz. Burada iki gün geçti sanki üç bölümdür ben yokum yani üç haftadır ben yokum anasını satayım Allah Allah neyse neyse Neyse Ah sen ne diyorsun ya Neyse ya, Kapat kapat kontrol yazı a** ya sonra Yok şöyle yok bundan ben aman sizden kaynaklı falan diyor s**t kapat kapattı ya. Ne diyor ee, yarın geleceklermiş Hatta gece 5'te Doğulu mu gece 5'e kadar sürüyor muymuş Eee amca vallahi sürüyormuş Eee satayım Neyse sen şey yap şey eee depoya git Bir depo var hani iki tane depo var ya Birinde git yat Birileri zaten besat ediyor Onlar zaten sabaha doğru geleceği için Doğru doğru Ya amca bize de bir ev yaptırsan şuraya olmaz mı ya Nereye sürünüz Bak Şu şey var ya zengin var ya hı. Onun evini mi yık Yok yok evi yıkmayalım rahmetli şu an me mezarında Ters döner onun yanına bir ev yapalım onun da yanına bir ev yapalım ama onun yanında besat olsun onun bir yanında da ben olayım bana çok fazla büyük ev lazım değil bir artı bir yeter hatta bir, bir artı sıfır odaya yeter bana sen besata iki oda şey iki oda bir salonu ver tamam Kazmalar elimizde, baltalar belimizde. Kazmalar elimizde, <gülüyor> baltalar belimizde. <gülüyor> Kazmalar elimizde, baltalar da belimizde. Toprağı kaz taşı kaz, demir kaz elması kaz. Kazmalar elimizde, baltalar belimizde. Bitmiyor, bitmiyor kazmak Ben inşaatçıyım Hasan Ustayım Kaz, kaz, kaz Kazmalar elimizde Kaz, kaz, kaz Kazmalar kaz, elimizde Baltalar kaz, elimizde. Kazmalar kaz, kaz. elimizde Baltalar kaz, kaz. belimizde, kaz, kaz. Elimizde. Baltalar kaz, belimizde. Kaz, kaz. <gülüyor> Evet Kaz kaz bitmiyor bu dile Ne zaman bitecek bu dile Kaz kaz bitmiyor Bitmiyor Bit bitmiyor Ne kadar bina yaptığımı hatırlamıyorum Bazen bir saatte Bazen bir günde bir arada da bile yapıyorum Ben hızlıyım beni hiç kimse geçemem Ben Hasan Kazmam rubiden, baltam rubiden, ben Hasan ustayım, kazmalar, kaz kazmalar, kazmalar elimizde, baltalar belimizde, toprağı kaz, taşı kaz, demir kaz, elmas kaz, kazmalar elimizde, baltalar belimizde, manka...